Değerli basketbol severler, CBL Ankara kurumlar arası basketbol liginde 5. haftanın açılış karşılaşması az önce Aselsan ve Türk Traktör takımları arasında oynandı. Günün başarılı ismi, en skorer resmi Alper yanımızda. Alper çok güzel oynadın. Şey, çok santa çok ederim. 27 sayıydı benim gördüğüm kadarıyla. Öyle olmuş ben de kaptışı fark ettim, yeni fark ettim ben de bakınca. Maçla ilgili neler söylemek istersin? Güzel maç oldu. Ee, çok keyifli bizim için. Arkadaşlar kutluyorum. Karşı rakibi onlar da elinden geleni yaptılar. İnşallah e, bundan sonraki maçlarımızı yine alacağız bu şekilde. Yine bu sene e, hedefiniz neresi? Hedef, hedef her zaman gibi Türkiye şampiyonluğu tabii. Hakikaten demiyorum Türkiye şampiyonluğu diyorum. Evet sizden de öyle bir şampiyonluk bekliyoruz. Evet çok sağ olun ederim. Peki çok teşekkür ederiz başarılar diliyoruz. Sağ olun iyi günler. Değerli basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 5. haftada az önce yine bir karşılaşma tamamlandı. Vakıfbank, ADO takımları arasında oynandı. ADO'nun üstünlüğüyle tamamlandı bu maçta. ADO'nun Ankara Diş Hekimleri Odası'nın başarılı futbolcusu Alper yanımızda şu an. Alper tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok güzel bir maç oldu. Sen de gayet skorerdin, 17 sayı ile oynadın. Neler söylemek istersin maçla ilgili? Yani maçta aslında koçumuzun dediği her şeye uyduk ve her şeyde de planımız dahilinde gerçekleşti. Ee, maçtan takımca keyif alıyoruz. Ee, herkes skora katkı yapıyor, herkes koşuyor, herkes savunmalı bir şey katıyor. Bu sene hedefimiz buydu zaten. Bunu da ortada koy, sahada ortaya koyuyoruz. Ee, çok eğleniyoruz. Her şey iyi gidiyor bizim için. Geçen hafta da e, Türk Traktör'le oynadınız. O maçı da kazandınız. Evet, aynen öyle. O, o maçta da zaten bu e, takımca en çok bençten katkı veren e, takımlı haftanın. Bu haftada yine bençten bir sürü katkı aldık. Baktığımızda hemen hemen tüm oyuncular katkı verdi sayı anlamında. Yani... Tebrik ediyoruz. Son olarak söylemek istediklerim var mı? İlerisi için neler düşünüyorsun? İlerisi için umarım her şey takım için çok güzel olur. Bu sene hedef büyük. Tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Değerli basketbol severler. Günün üçüncü karşılaşması az önce tamamlandı. Türk Telekom ve Eti Maden takımları karşı karşıya geldi. Türk Telekom'un farklı galibiyetleri sona erdi. Günün başarılı isimlerinden Kenan şimdi yanımızda. Kenan sen neler söylemek istersin maçla ilgili? Bugün gerçekten ciddi eksiklerimiz vardı. Ama buna rağmen farklı kazanmayı bildik. Biz de bize katkı sağladık ama tabii daha tam oturmuş değildi yani takım. E, zamanla kondisyonumuz arttıkça daha iyi olacağız inşallah. Yani baktığımızda şöyle maçta bench'tekiler de dahil olmak üzere herkesin sayısı var. Evet evet. Yani bugün daha çok rotasyonu ağırlıklı. Yani herkes süre alsın, bir e, deneyim elde etsin istedik. O da başarı oldu çok şükür. Çok da güzel oldu. Sen ediyoruz. de çok güzel oynadın. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim ilgiliniz için. İlerisi için neler söylemek istersin? Ya i̇nşallah e, lider devam ediyoruz. Liderde bitirip ya, turnuvayı kazanmak istiyoruz. İnşallah Geçim İstanbul'da yine e, o başarılarınızı devam evet, ettirmek inşallah, istiyorsunuz. Inşallah, Biz de efendim. başarılar diyoruz. Teşekkür Kenan. ederim ilginiz. Sevgili izleyenler CBLA Ankara 5. hafta mücadelesinde Devlet Emir Yolları takımını yenmeyi başardı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi takımı karşılaşmada bambaşka bir kadro. Sadece 6 kişilik kadroyla çıktınız ve Ege yine yanındasın ama bambaşka bir mücadeleyle büyük bir hızla. Tüm takım olarak mücadelenizi verdiniz ki geçen hafta konuştuğumuzda da iki önemli takımın karşılaşması olacağını söylemiştik. Bu kadar büyük bir fark da açıkçası beklemiyordum. Neler söylemek istersin? Hem kendi mücadelen hem de takımla birlikte. Ya Öncelikle şimdilikler oynadığımız en zor maçlardandı. Rakip takımını da çok tebrik ederim. Çok iyi savaştılar, çok iyi mücadele ettiler. Daha iyi savunma yaptık, daha iyi hücum ettik. Bir şekilde yenmeyi başardık. Çok mutluyuz. Bir üst lige çıktığımız için de, bir gruba çıktığımız için de çok sevinçliyiz. Öyle, Ege bir ara dikkat ettim ikinci çeyreğin sonlarına doğru bir ortam gerildi ve ben dedim ki Ege bu hırsla birlikte mücadelede bambaşka bir oyun sergilemeye başladı. Oradan sonrası kapandı neler döndü de sen bambaşka bir Ege'ye dönüştün açıkçası bunu da belirtmeni istiyorum senden. E, ya öncelikle e, tabii bir ara gerildi ortalık. Sertleşti oyunun temposu ama ya yani soğukkanlığımızı korumamız gerekti ki soğukkanlığımızı koruduk. E, rakip takım e, çok sert oynadı biz de onlara aynı sertle cevap verdik. En sonunda yanmaya başardık. Tebrik ediyoruz Plus Portivo ailesi olarak. Sevgili izleyenler CBL Ankara altın sezon 15. hafta mücadelesinde takım karşısında tutuşa setmesi olarak ayrıldı. Şimdi yanında da Abdülkadir var. Mücadeleyi bizlere özetleyecek. Nasıl bir karşılaşmaydı? Sizin adınıza öncelikle tebrik ediyorum. Şey grup birinciliği maçına çıktık aslında. Man da iyi bir takım. Önceliğimiz savunma yapmaktı. İyi savunma yaptık. Sonradan sayıları da bulduk zaten. Hani rakibi de tebrik ederim. Ee, takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gelecek süreçte bize TUSAŞ takımı ile ilgili neler bekliyor? Bugün sadece karşılaşmada Alikvanç dışında herkes sayıyı buldu. Bununla ilgili de neler söylemek istersiniz? Ya bizim için takım oyunu oynamak çok önemli. Sakat arkadaşlarımız da var. Daha %100 performans gösteremiyoruz. Sonraki gruplarda daha iyi olacağız. Diye Teşekkür ediyorum ve başarılar. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara Altın sezonda 5. hafta mücadelesi. Son karşılaşmada Hazine ve Maliye Bakanlığı karşısında Rokestan takımı Üstün ayrılan taraf oldu. Şimdi de yanımda. Bugünkü mücadelenizden ötürü öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkürler. İlk periyotta birazcık daha dengeli bir oyun vardı ama ikinci seyrekle birlikte de sazı elinize aldınız ve üstüne olarak ayrıldınız. Mücadelenizden ötürü tebrik ederken son yorumu da size bırakıyorum. Neler söylemek istersiniz? Kazanmayı umduğumuz bir maçtı. İkinci çeyrekte çeyreğin başından bir pres yaparak maçı koparmak istedik. İstediğimizde elde etmiş olduk. Rakip takımı da tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Yine de kazanmayı bildik. Bu yüzden mutluyuz. Gelecek haftalarda Rokestan takımı ile ilgili peki bizleri neler bekliyor? Sezona biraz geç başladığımız için yavaş başlangıç yaptık ama ritmimizi tekrar yakaladık. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olmaya devam edeceğiz. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Biz de başarılar diliyoruz. Sevgili izleyiciler günün son karşılaşmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı karşısında Rokestan takım üstüne ayrıldı. Artık bizde 5. haftayı noktalarken 6. haftada yine sizleri bekliyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.